Gördüğüne inanıyorsan, inandığında görürsün. Bu nasıl bir cümle diyeceksin? Çünkü sen eğer ışığın oyunlarına, görselliğe, gördüğün şekle ve ışığın illüzyonuna kanmak gibi bir eğer meziyetin varsa, bu sefer nasıl bir şeye inanıyorsan da o inandıkların tekrar sana hayat aynasında, yansıtalarak seyrettirilecek ve sen inandığını görür hale geleceksin. Birçok kişi şunu diyecek, tam da inandığım gibi, tam da bildiğim gibi. O zaman şöyle bir kısır döngü ortaya çıkacak. Zaten bildiklerin hayatında olacak ve hayatındakiler bildiklerin olacak. Yani sen bir kısır döngünün içerisine sıkışmış olacaksın. Oysa ki sadece Gözlerine değil, aynı zamanda gerçekten iç sesine de güvenen, bunla yani hayatı tesir olarak okumayı öğrenense bambaşka bir farklılaşmaya gidecek. Çünkü öyle teknolojiler, öyle sistemler geliyor ki, hatta öyleleri geldi ki, yapıldı ki şu anda. Neyin gerçek, neyin hayal? neyin sadece bir görsel yapı olduğunu anlayamayacağın kadar sanal sistemler oluşuyor. Ve sen bu illüzyona gözlerinle kanacak durumda olabilirsin. Peki şunu diyeceğiz, yani gözümüzle gördüğümüze inanmayacak mıyız? Evet, gözünle gördüğüne değil, gönül gözünle gördüğüne inanacaksın. Çünkü öyle bir mekanizma var ki insanoğlunda sendeki alıcı ve yansıtıcılarla inandığın hal ve durum neyse bu inancın ifadelere dökülüyor. Yani senin zikrin fikrinden kaynaklanıyor. Fikrin ise inançlarından kaynaklanıyor. Onun için fikirlerini hayata yansıtan bir durumdasın. Öyleyse şimdi bu çağ Görsel bir çağ. Yani gördüklerinle, ışığın illüzyonlarıyla seni yakalayacak bir çağ. Onun için çok ince bir mesaj var bize. O da şu ki, dumansız ateşten, yani aslında bir ışıktan yaratılmış olan, ki adına iblis diye bir sembolize edilmiş, frekans bir enerji, Kıyamet gününe kadar insanoğlunu kandırmayla görevli. Yani gördüklerinle hakikatte olanın bambaşka olduğunu aslında en baştan bir hatırlatan bir sistemin içindeyiz. Peki biz duyularımızla algılayamadığımızı nasıl içeriden varlığımızı algılayabiliriz? Değil mi? Bunun için işte çeşitli videolar yaptık. Yani uyanışın basamakları, kalp gözünü açmayla ilgili, e, uyanışlarla ilgili, sevgiyle ilgili, kabulle ilgili ve bunların her bir tanesi aslında senin kalbinin perdelerini açmanla ilgili. Kalbinin perdelerini açma yolunda en önemli şey hayatın titreşimlerini hisseder hale gelmek. Yani orada olmak. Şimdi eğer bir titreşimi hissedeceksen tüm duyularınla sezi ve sezgilerinle orada olman gerekiyor. Ama sadece gözlerinle değil, sadece kulaklarınla değil, bir bütün olarak ama bu bütünün tüm enerji ve frekansının fizibilitesi zihnin, aklın aracılığıyla sana aktarıldığındaysa işte bu tesirleri okuyabilecek gözünü eğer açabildiysen işte o zaman hakikat sana görünür olacak. Yani hakikat Perden, açıksa görür olacaksın dünyada, gelecekte ya da hayat içerisinde olan ve olacakları. Bazen bazılarını o anda göremesen de bunun sorusunu ya da talebini yaptığında bil ki sistem sana onu gösterebilmek üzere zumlamalar yapacak ve yine sana hayat onun bilgisini verecek. Fakat bil ki hem ruhsal hayatta yani rüyada hem de olay hayatında, olay rüyalarının içerisinde sadece eğer gördüklerinle ve gördüklerine inanarak gidenler, bu kanıyla gidenler kandırılmış olacaklar. Oysa ki, bunun dışında tüm duyuların fizibilitesiyle, titreşimleri, hayatın tesirini okuyarak gidenlerse, daha emin ve daha güvenli bir şekilde hayat içinde ilerleyecek. Şimdi o zaman, bir daha bu yeni döneme, yeni çağa hazırlanmak üzere kendine bir bak. Hayata ve olaylara bir bak. Gördüklerine, seyrettiklerine, seyrettiklerine yaptığın yorumlara, hatta eğer bunlarla ilgili çeşitli yorumlar yapıyorsan ya da bunlarla ilgili yargılamalar yapıyorsan bunlara bir daha bak ve bunların her bir tanesinden vazgeç. Çünkü... Bilmediğin bir olay ve hayatın içerisine doğru ilerliyorsun. Ve bu karanlık tünelin içerisinde göreceğin şey gözlerinle değil kalbinle olmalıdır. Kalbinle olan yolun anahtarı da önce senin hayatı, olayları ve tesirleri okumanla mümkündür. Onun için hayatın okuma alfabesiyle ilgili seminerler, Kader'in konu ile ilgili kitaplar yazdık ve bunları hazırladık ve hazırlandık. Gelin şimdi bir daha bunları gözden geçirelim ve iç gözlerimizi tesir hissetme frekanslarımızı açalım ve yola huzurla, mutlulukla devam edelim, ilerleyelim. Hoşçakalın.